Amanın. Amanın neler görüyorum. Neler görüyorum? Ooo! Yardırdık be sonunda be. Oha! Oo! Başkan ne bulduk? Herkese merhabalar arkadaşlar, yepyeni bir kart açılış videosuyla sizlerleyiz. Arkadaşlar 11, 12, 13 ve 14. serinin ikinci kart kutu açılışını sizlerle beraber yapıyoruz arkadaşlar. Bakalım bunda neler çıkartacağız? Artık bu Lou'yu, BB'yi, Dynamike'ı bunlara bulabilecek miyiz? Hatta Amber'ı da bulabilecek miyiz? Çok merak ediyorum arkadaşlar bu kutuda, bu kutuda yine böyle kargodan biraz hasarlı geldi. Ama bakalım neler çıkacak? Evet arkadaşlar bir önceki videoda istediğim like'ı atmıştınız. Bu videoya da herhalde 1500 ve üzeri like gelir diye düşünüyorum. 1500 ve üzeri like gelirse bir sonraki kutu açılışının çekilişini yaparım arkadaşlar. Bunun değil ama bundan sonraki kutu açılışının çekilişini yaparım. Ve kutuda bana kalsın değil mi? Neyse. Evet arkadaşlar sizden sadece istediğim 1500 ve üzeri like kanala abone değilseniz hala abone olun. Bildirimleri açmayı unutmayın. Hediyelerimiz ve çekilişlerimiz devam ediyor. 1500 ve üzeri like gelirse kanalıma abone olan bildirimleri açan ve videoyu sonuna kadar izleyen bir kişiye hediye edeceğim bir sonraki kutu açılışından sonra çekilişi yapacağım arkadaşlar tek istediğim 1500'e üzeri like hadi bakalım like atmayan kalmasın sizleri seviyorum açalım bakalım kutu açılışını Oo, yine içi kart dolu ya ne olacağı da diyor oha sıkıştırmışlar Oo, bu sefer daha mı çok ne Allah yardımcımız olsun arkadaşlar bakalım açıyoruz hadi bismillah başladık yine bizi zorlayan bir bant bir önceki arkadaşa çekilişten kazandığı kartları hediye ettim arkadaşlar kargosunu gönderdim güle güle kullansın kendisi burada. Bu videoyu da izliyorsa Buna da like atıp abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar Kart açılışlarını çok seviyorsunuz Ben de her çıkan kartı açıyorum Aman Allah'ım Aman Tanrım Aman Tanrım Arkadaşlar kolet İkili kartta çıktı Sonunda Koleti buldum Vallahi buldum kolet Oo, Shelly'nin Cadı Shelly kostümü Çok güzel Silver Bull Allah'ım Kolet çıktı sonunda ya. Ama ikili kartta inşallah tekli kartta da çıkar ya. Kolet çıktı. 10. seride de çıkması gereken Kolet yeni çıkıyor. Chrome, Tara, Silver Barley. O özel kartlardan bayağı çıkmaya başladı. Özel kart arkadaşlar, bu Barley özel kart. Özel kartlardan Barley'miz yoktu galiba. Neyse, koleksiyona koyuyoruz. Gale Search ve Jean Gold çıktı. Bakalım, devam ediyoruz. Başka neler çıkacak? Arkadaşlar, hala kanala abone olmayan varsa lütfen abone olsun. Oh, Gold Mortis, bu Leon. Evet, arkadaşlar, sizlerle daha çok kart açılışı yapacağız. Bir Gold Barley geldi. Vay, gördünüz mü? Burada Silver Barley vardı. Gold Barley'i de bulduk arkadaşlar. Özel seri kartlar bayağı çıkıyor. Bu kutu sanki güzel olacak gibi. Hadi bakalım bu kutuda daha neler neler çıkartacağız arkadaşlar. Siz de merak ediyor musunuz? Ben çok merak ediyorum. Bir Barley Tara. Bir tane daha açalım. Bu ne ya? Bunu... Nerede? Yeri nerede? Rico Silver El Primo çıktı. Brock Bakalım bunda neler çıkacak. Amanın, amanın neler görüyorum, neler görüyorum. Kolet sonunda koletim oldu, Oley. çok sevindim. Kolet ve Rosa brawl Oven Rosa kostümü arkadaşlar. Bakın kutudaki kostümü sonunda çıkarttık. Rosa ve Kolet ikisi birden tek yerde. Allah süper aradığım iki şey de burada çıktı bu kutuda of oh be ilk kutu neydi öyle vasattı resmen ya bu ikinci kutu mükemmel ya Huuu kolet ya sonunda buldum seni kolet hain kolet sonunda çıktın bana evet ve Evet arkadaşlar olsa... yepyeni bir oyundan bahsetmek istiyorum size ismi Samu arkadaşlar Samu'nun maceraları ama Google Play Market'lerde var. Oradan Samu olarak aratabilirsiniz arkadaşlar. Farklı bir oyun isteyen arkadaşlara tavsiyemdir. Oyun güzel, eğlenceli, bir insanı kurtarma e, hikayesine dayalı bir oyun. Tabi bu arada çeşitli mağaralarda görevler var. Onları yapıyorsunuz. ilerleyerek oynuyorsunuz. Birazcık oyunu gösterelim arkadaşlar. Eğlenceli ve keyifli bir oyun mobilde var arkadaşlar. Evet arkadaşlar bölümleri var. Bölüm bölüm geçiyorsunuz. Arkadaşlar hikayesi şöyle Samu'nun. Samu'nun kızını bir tane kötü kalpli hain ve zalim bir büyücü kaçırıyor kralın kızını. Evet kızı kaçırılan kral bir yardım istiyor ve birisinden medet umuyor. Bakalım bu kişi kim? Onu da hemen gösterelim arkadaşlar hızlıca. Evet arkadaşlar kralın kızını kurtarmaya bir askeri geliyor. Bu kişi de Samu arkadaşlar. Samu kızın kralın kızını kurtarabilecek mi? Bakalım acaba kurtarabilecek miyiz arkadaşlar? Birkaç görev yapacağız deneyeceğiz size. Bu arada oyunu göstermek istiyorum. Oyun eğlenceli. Benim oynadığım farklı bir oyunlardan bir tanesi arkadaşlar. Bu arada bu oyunu da... Oynamak isteyen arkadaşlar Google Play Market'ten Samu yazarak bulup indirebilirler arkadaşlar. Yeni çıkan bir oyun. Hemen e, şöyle başlayalım arkadaşlar. Şöyle atlamalı zıplamalı hoplamalı güzel bir oyun. Samu'yu görüyorsunuz. Küçücük bir Samu. Telefondan oynuyoruz bu arada. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. E, hop şuradan zıplayalım. Arkadaşlar küçük yönergeler var onları takip edebilirsiniz. Şu soru işaretlerinden kalpler valklar çıkıyor. Bunları da alırsanız size ekstra can veriyor. Onun haricinde şuradaki kabak kafaları oh. ve şeytan suratlı yaratıkları öldürüyorsunuz arkadaşlar. Böylesine zevkli bir oyun. Ama çıkamadık. Evet. Evet arkadaşlar böyle büyüleriniz, büyü güçleriniz falan var. Bunlarla yaratıklara e, size yaklaştığında onlara hasar veriyor. Hemen ilk görevi bitiriyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi Onlar değdiği anda onların canı gidiyor. Hani vuramasak bile kılıcımız biraz kısa çünkü. Onlar bize yaklaştığında Mortingen Straser. Oyun böyle bir oyun arkadaşlar. Birinci bölümü böyle. Size hemen ikinci bölümü de göstereyim. Ondan sonra size kalmış arkadaşlar indirmek isterseniz indirirsiniz. En son şuradaki yıldızı alıyoruz ve kristali bitiriyoruz. Şimdi geçelim ikinci bölüme. İkinci bölümde de arkadaşlar gösterim yıldızları topluyorsunuz. Para mara topluyorsunuz. Paralarla yeni kıyafetler falan alıyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Yeni kıyafetler, yeni büyüler marketten alabiliyorsunuz arkadaşlar. Facebook yardımıyla veya onun haricinde kendiniz de kaydınızı oluşturarak oyuna sahip olabilirsiniz. Kayıt yaparsanız ilerlemeleriniz kaybolma arasında hemen onu da buradan açıklamış olayım. ya buraya zombi evet hemen bir büyü alalım alev topu küsüttürebilir de kılıç hemen şu yamuk yumuk herifini öldürelim. Evet arkadaşlar ikinci bölümü de bitirdik. Ee, i̇lk bölümler kolay ondan sonra biraz daha zorlaşıyor. Ben biraz oynadım bu oyunu. Arkadaşlar oyun bu şekilde indirmek isteyen ve merak eden arkadaşlar. Varsa Google Play Market'ten indirebilirler. İsmi Samu. Arkadaşlar bunu tanıttıktan sonra kartı çalış videomuza devam edelim. Bakalım inşallah Ember falan bunları da buluruz. Bence şimdilik mükemmel gidiyor. Her istediğimiz çıkıyor. Bibi, Search, Colt, Penny... Arkadaşlar siz neler düşünüyorsunuz bakalım şimdiye kadar izleyenler Oha artık bir kolet rosa daha Vay kromatik kart ve ender rosa Rosa'nın yeni kostümünde sonunda bulup iki tane oldu oh be sonunda Gold Mortis Arkadaşlar bayağı özel kart çıkıyor 11 12 13. seri ilk aldığım kutu çok kötü çıkmıştı ama bu Bayağı bayağı iyi ya Tara Barli bi İkinci kutu açılışı arkadaşlar sizden bolca like bekliyorum 1500 ve üzeri like da Bir sonraki açacağım kutuyu çekilişte vereceğim bu kutuyu değil bir sonraki açacağım kutuyu Videonun başında da söylemiştim bu kutu değil bir sonraki açacağım kutuyu vereceğim arkadaşlar Bu kutuyu Bu kutuda bende olmayanları koleksiyona koyacağım Diğerlerinde Virüs bittikten sonra İzmir'de dağıtmayı düşünüyorum. Arkadaşlar hadi bakalım. Arkadaşlar kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Crow, Mr. P ve Silver Rico çıktı. 11, 12, 13 ve 14. 4 seri bir arada bu şekilde çıkmaya devam ediyor. Bu ne? M. Search Code BB. Kanka bu ne ya? Evet sevgili patiyologlar bir kolet ve bibi arkadaşlar zombie bibi ve kolet triksi kolet kötü kolet Oho yardırdık be sonunda be Oha dedesinin yüzü bu ne lan defansa bak 32 bin amma sallamışlar Neyse bibi zombie bibi arkadaşlar sonunda zombi bibi ve kolet Kötü Colette'i de bulduk ZombiB'yi de bulduk Oh be! Acayip oldu bu Oha ya! Bu ne ya! Vay vay vay! Çok sevindim bak Vallahi çok sevindim Mükemmel oldu bu Mükemmel ötesi oldu Piper Pembe Piper Tropics, Brut ve dynamite çıktı Vay be! Bakalım Dynamike'ın bu e, Neydi bu? Neydi la? Bellboy Mike belboy Boy da bulabilecek miyiz? Çok merak ediyorum ya. Çok güzel. Çok güzel ya. İki koleti de bulduk sonuçta. Hem kötü kolet hem normal kolet. Vay be. Sonunda. Elf Penny. Arkadaşlar bakın şu Elf Penny'i mesela şu anda oyunda veriyor. Kaç? 39 taş mıydı? 49 taş mı öyle bir şey galiba. Ben Penny'i çok seviyorum. Sevdiğim karakterlerden bir tanesidir. Bir bibi çıktı burada. M, Search, Colt ve Penny ikili kartlar olarak çıktı. Sanırım bu seride dörtlü kart yok. Neyse, dört seri bir arada kartlardan ne ne kaldı? Bir e, burada Ember kaldı, bir Lou kaldı çıkmadı. Hadi bakalım Ember ve Lou'yu çıkartmaya çalışıyoruz. Acaba çıkartabilecek miyiz arkadaşlar? Arkadaşlar eğer istiyorsanız bu poşet açılım bölümünü geçebilirim ama şu an çok e, mutluyum. Acayip güzel şeyler çıkıyor. Bu Biraz kalın geldi. Acaba Joker mi çıkacak? Bir de Joker çıkıyormuş bu kutuda. Yok artık derim. Bu Mortis ve Nita çıktı burada. Burada bakalım neler çıkacak başka. Sprut, Dynamite. Allah'ım koletlerini sonunda buldum ya. Koleksiyona koletleri ekleyebileceğiz. Ulan kaç kutu açtık? Kolet çıkmamıştı ya. 5 kutu açtım ya. 5 mi? Yani evet 5 kutu açtık. 4, 9 ve 10. seriden bir tane de 11, 12, 13, 14'ten ve bunda çıktı sonunda Colette üstelik Rosa'nın kostümünü de bulduk şimdi sırada Lu ve Amber'ı çıkartmak var Mechacrow çıktı bende bu kostüm çok güzel ama bende Dark mecha var hadi bakalım arkadaşlar ooooooo başkan ne bulduk Dıt dıt dıt. Bu ne vay canına işte bu ya Lou'yu da bulduk ve meka şövalye search Arkadaşlar Lou'yu da buldum Bakın Lou kromatik kart Lou kromatikleri de tamamladık Gibi evet kromatikleri de Lou çıktıktan sonra tamamladık Bir tek ember kaldı hadi artık Ooo bir triksikolet ve zombi bir daha 2 vay mükemmel Burada ne var? Arkadaşlar sonunda buluyorum. Şansım yaver gitti. Bu kutuda döndü şansım. Sonunda be. Burada Bull, Jesse, Tara var. Vay vay vay vay vay. Arkadaşlar kutu manyak çıktı ya. Bu kutu çok güzel çıktı. Bir kolet rosa da daha çıktı. İşte bu kromatik kart kolet. Kolet'i buldum ya. Bir sürü çıktı hem de bu kutuda. Ulan hepsini bu kutuya koymuşlar ya. Geçen seferki kutuya koymamışlardı. Ams Penny BB vay vay vay Arkadaşlar işte bu be sonunda Rico bir Trixi Colette ve Zombie bir daha arkadaşlar. Of oh be çok zorlanmıştım arkadaşlar biliyorsunuz Çok çok üzülüyordum bana çıkmıyor diye Sonunda çıktı 5 kutu açtım ya dile kolay 5 kutuda Koleti bulamadım ya. Bu kadar şanssız bir dönem geçirdim arkadaşlar. Oha, Çıktı mı da üst üste çıkıyor. Neyse arkadaşlar, bundan sonraki kutu açılışında vereceğim demiştim ya hani e, bu kutu değil, bu kutu değil bundan sonraki kutuda vereceğim demiştim yani ya, söz vermiştim. Onun içine e, çıkmaz falan diye bu kolet ve bibilerden koyacağım arkadaşlar. Hani olur da çıkmazsa diye e, çıkmazsa koyacağım yani merak etmesinler. Onu onun içine ekleyeceğim arkadaşlar ee, Burada bende fazladan çıktı çünkü Olur da bir sonraki kutuda çıkmaz falan onu onun içine koyarım Mortis, Crow ve Carl çıktı burada. Arkadaşlar toplam 150 paket 450 kart yapıyor Bu kartların içinde bir Colette ve Brawl Oven Rosa daha çıktı Vay be Vay vay vay Bu bunun içine koymuşlar ha Başka kutulara koymamışlar hepsi bunun içinden çıkmış <gülüyor> Arkadaşlar Kroll, Tara, Barley, Jesse arkadaşlar bu videoyu bayağı izleyin çok sürprizli kutu çıkıyor ya Çok güzel şeyler çıkıyor bir Ember kaldı çıkacak Bir de Bellboy, Dynamite kaldı bunlar da çıkarsa bu kutuda Her şey çıkmış olacak bakalım onları da bulabilecek miyiz Zombibi Değil bu normal bibi yani Ha şey neydi lan bu bibin adını unuttum neyse yazarsınız yorumlara arkadaşlar Evet arkadaşlar Yorumlarda belirtin bakalım en çok oynamayı sevdiğiniz karakter ne? Ve en çok sevdiğiniz skin hangisi arkadaşlar? Hangi kıyafeti daha çok seviyorsunuz? Ben ZombiB'yi seviyorum. Çünkü fırlattığı süperindeki kuru kafa beni çok etkiliyor. Cidden güzel. Yani o kıyafeti almadığıma pişmanım. Bir bibi daha. Ama şey BB çok oynamayı sevmiyorum. Belki ondandır. Ondan almamışımdır. Onu söyleyeyim. Dynamite artık bel boyunu çıkart. Spud. Çıktı. Bir zamanlar da çok arıyordum. Galiba dördüncü serideydi tam hatırlamıyorum onu. Evet arkadaşlar Sprout burada bol bol var. Bu kutuyu çok beğendim ben ya. Bu kutu efsane yani. Bir tek Dynamite kaldı. Bir Kolet, Tricks Kolet ve Zombie bir daha işte bu ya. Çok beklettim bizi Kolet be. Yemin ediyorum. Mükemmel bir kutu açılışı gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Bar-Bee Evet arkadaşlar bayağı çok Bazılarına bant yapıştırmamışlar böyle Gold Mortis Leon Devam ediyoruz arkadaşlar bakalım bunlardan ne çıkacak Toplam 150 Penny Carl, Leon Arkadaşlar videoyu atlamadan izleyin çünkü çok güzel şeyler çıkıyor bak denk gelirseniz Colette BB Zombi B. Evet bakalım başka neler çıkıyor buradan arkadaşlar ilk video cidden yani ilk kutu açılışı cidden benim için hayal kırıklığıydı ama bu efsane oldu derken bir kolet ve zombi bir daha maşallah demek ki benim bir önceki kutuda çıkaramadığım kolet ve zombi bir hepsini bu kutuya koymuşlar <gülüyor> bu kadar ooo tüccar gel bir kromatik daha çıktı bu kutu komple kromatik kutusuymuş resmen ya. Bu nedir ya? Evet arkadaşlar sonunda Şans bize döndü. Colette ve Rosa. Bu kutuda maşallah Colette ve Rosa'dan başka bir şey yokmuş sanırım. Neyse Lou'yu çıkarttık. Bir Ember kaldı. Amber'ı da çıkarırsak mükemmel olacak. El Brown El Primo çıktı. Arkadaşlar Hadi bakalım. Başka neler var? Hadi Ember, Amber hadi. Amber'ı da bulursak mükemmel olacak. Hep geriden buluyoruz. Amber çık artık. Silver Rico. Arkadaşlar özel seriden baya bir kart topladık sanırım. Özel seriyi tamamlayacağız gibi bir şey. Tara, Barney ve Bee çıktı. Arkadaşlar burada da. Burada ne çıkıyor bakalım. Colette ve Rosa. Burada da Colette ve Rosa'yı bulduk kolet bolluğu var arkadaşlar maşallah bayağı bir kolet çıktı Rico El Primo Abi bana bu kadar kolet çıktı diyenler işte bana da sonunda kolet çıktı ve bir sürü çıktı hemde Leon Gold Mortis Buradan bakalım başka neler çıkartıyoruz arkadaşlar Barley B Daha çok var açacağımız kart o kadar çok ki bence buraya biraz fazla kart koymuşlar <gülüyor> Saymıyorlar mı ne yapıyorlar neyse güzel arkadaşlar kutular kutu çok güzel kartlar çok güzel ilkinde bildiğiniz moralim çok kötüydü Moralim düşmüştü resmen ama bu bomba oldu ya bu mükemmel oldu Bu açılış efsane oldu Başka bakalım neler bulacağız El Primo Carl Darley Alt. Evet. evet arkadaşlar söylediğim gibi 1500 ve üzeri like gelirse bundan sonraki açacağım kutuyu bunu değil bundan sonraki açacağım kutuyu içinde sürprizlerle beraber çekilişte vereceğim arkadaşlar. Abone Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu önemli çünkü biliyorsunuz. Arkadaşlar arkadaşlarınızla da paylaşırsanız çok sevinirim, daha hızlı 1500 like'a ulaşmış oluruz Belki de bir bakmışsınız Neden olmasın Aha Lu Bir Lu daha çıktı İşte bu, ikinci Lu'yu da bulduk arkadaşlar Hadi Amber be Hadi be Gözünü seveyim, bir tane de Amber be Tara Barley, bir Lu çıktı, Amber çıkmadı ya Neyse koleti bulduk ya o bana yeter belki bir kutu daha var arkadaşlar elimde açacağım o kutuyu da açacağım ama buna bakalım ne zaman 1500 like gelecek çok hızlı gelmesi lazım 10.000'den fazla görüntülenme alıyor ama ooo kromatik birden search ve gale iki kromatiği birden koymuşlar arkadaşlar bütün kromatikler burada çıktı <gülüyor> bir kolet ve rosa brown oven rosa daha Vay be bu kutuyu, bu kutunun içine mi koydunuz bütün hepsini ya Allah Allah Neyse Crow Silver Leon, Gale Vay arkadaş Bu ne El Primo Carl, Bu da, buradan da böyle çıktı Evet arkadaşlar merak etmeyin bu koletlerden ve rosa'dan Koyacağım. Eğer yoksa bile o kutuda, o kutu açılışında yaptıktan sonra çekilişle vereceğim arkadaşlar. Ama bu videoya 1500 ve üzeri like gelmesi lazım. iki günde gelirse 1500 ve üzeri like hemen açarım o kutuyu. Ama e, bir haftayı geçerse bir hafta beklersiniz. Onu söyleyeyim. Krol, Tara, Silver, Barley arkadaşlar. Evet, bunu da gösteriyoruz. Mükemmel bir kutu açılışı sizleri bekliyor. Bayağı çok arkadaşlar, çok var daha açmam gereken kart. Ee, bakın burada bir sürü var. O, düşürdük. Colette, Colette, hain Colette. Ne çıktı? Piper Sprout Dynamite. Rolt Mortis. Evet, evet, evet, evet, evet, Karl El Primo, hadi artık, güzel bir şey çıksın. Colette ve ZombiBi, evet arkadaşlar video çok uzun olmasın, ben şu kalan kartları poşetlerinden çıkartayım, ondan sonra hemen geri döneyim, olur mu? Evet arkadaşlar, poşetlerinden çıkardım ve biraz daha hızlı olsun diye. Hemen böyle direkt açılışını yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu kutuyu çok beğendim. Onu söyleyeyim 9. 10. serinin ilk kutusunda çok beğenmiştim ama burada neden beğendim? Çünkü bayağı bir Kolet ve Rosa'yı çıkardık. Lou'yu çıkarttık. Bir tek Ember çıkmadı ama olsun. Onu da belki bir sonraki kutuda çıkartırız. En azından ikili kartlarda falan bir Ember çıksaydı güzeldi ama belki çıkartırız arkadaşlar. Daha açmam gereken çok kart var. Tüccar Geyli bulduk burada. Evet şu kırmızı burunlu Nita da şu anda e, yeni yıl, yani yılbaşına özel mağazalarda var. Gold Mortis. Arkadaşlar bu arada ben Tic'in kardan adam kıyafetini çok beğendim. O da büyük ihtimal 15. seride falan çıkacaktır diye düşünüyorum. Bakalım çıkacak mı? Evet arkadaşlar kartlar bu şekilde özel seriler böyle gidiyor arkadaşlar özel kartlar özel kart koleksiyonu da yapıyoruz biliyorsunuz koleksiyonu da artık güncelleyip tekrardan gösteririm ben size ne durumda olduğunu onu da çok sevdiniz çünkü onu da ilerlemeli olarak devam ettiriyoruz bakalım neleri ekleyeceğiz onun içine diğer kutuyu komple gönderdim bakalım bunlarda neler çıkacak Colet, Rosa Göndermeden önce açsaydım aslında onun içine de biraz kolet koyardım. Çünkü onda hiç kolet yoktu. Neyse. Gold Piper Crow. Arkadaşlar bayağı bir kolet. Yani kısmetimizin hepsini bu kutuya koymuşlar. Artık başka hangi kutulardaki kısmetler gitti onu bilmiyorum. Bütün Colet Verosa'yı buraya koymuşlar maşallah. Colet olsadan başka bir şey çıkmıyor neredeyse. Crow arkadaşlar efsanevi Crow beyaz hem de. Beyaz Kroll ve Rugby T. mortis gizemli olarak çıktı. Evet bir Trixie Colet yani kötü Colet ve zombi bir daha çıktı arkadaşlar. Bir sürü Colet oldu. Silver El Primo özel kartlardan arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Bakalım başka neler neler neler neler var. Barley bir... Siz bir durun Şuradan. Açmaya devam ediyoruz buraya yığıyoruz yığın bir yığın kart bir ton kart Ooh, Gale, Surge Burada da Jin ve Colt çıktı arkadaşlar ikili kartlardan Rico, Silver, El Primo çıktı arkadaşlar Evet Jesse, Bull ve Tara çıktı Kroll, Silver, Leon Ve Gale çıktı Burada da Gale, Surge Colette, Rosa ve Daryl çıktı arkadaşlar. Burada da yine. Arkadaşlar şu cadı şeyli çok güzel ha. Bu arada sevdiğim kostümlerden bir tanesi de o. Gold Mortis, Leon. Mecha Crow, Silver Leon. Evet az kaldı baya. Sanırım Ember'ı bulamayacağız. Olsun. Bayağı. Colette bulduk. Colette hasretim gitti sonunda. <gülüyor> ama bir Ember çıkaydı iyiydi. Evet arkadaşlar Ember'ı bulamadık ama e, ya Belki de buluruz bilmiyorum. Şu ana kadar çıkmadı henüz. Gale, Search. Belki çıkartırız Ember'ı. Belki bir sonraki kutuda çıkar. Ember tam bilmiyorum. Rico. Arkadaşlar Crow Var burada ikili kartlardan tamam. Evet üstündeki her şey çıktı ama e, aa şey de çıkmadı. Bellboy Dynamike çıkmadı. Neyse Bellboy Dynamike'ı belki bir sonraki kutuda buluruz. Ya da Amber'ı. Yani öyle ümit ediyorum. Efsanevi Mecha Crow. Baya bir efsanevi çıkardık zaten burada. Ve bu kutu neredeyse kromatik kart kutusu olmuş. Baya bir kromatik çıkardık burada. Mükemmel olmuş. Sıradan kartları Geçen kutuda bayağı bir çıkarmıştım yani. Bir tek bunlar yoktu. Gizemli, cin. Oo, bak bu da yoktu. Ben yeni mi görüyorum bunu? Arkadaşlar bu. Gördünüz mü? Arkadaşlar. Yeraltı dünyası yazmışlar. Bu arkadaşlar sonunda bu'yu bulduk. Hakikaten bulduk ya. İşte bu. Bu'yu da bulduk. Daha önce hiç çıkmadı diye hatırlıyorum. Çıktı da gözümden mi kaçtı bilmiyorum arkadaşlar. Yorumlara yazarsınız. Sonunda bunu da bulduk be. Evet arkadaşlar bombastik bir kutu açılışımı oldu bu. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu videonun, bu Mortis Mita. Bu arada size de hızlı hızlı gösteriyorum. Arkadaşlar her şey çıktı, her şey çıktı. Sonuna kadar izleyin bu videoyu, mükemmel oldu. Bir tek Ember çıkmadı. Sanırım çıkmayacak. emberı bulamayacağız arkadaşlar. Son iki tane kalmış. Bakalım bundan ne çıkacak. Bull, Leon ve Gold Mortis çıktı. Arkadaşlar bunda da Mortis. Fötür şapkalı Mortis ve Boo çıktı. Arkadaşlar şu Boo'yu tekrardan göstermek istiyorum. Nereye kaybettik? Burada işte. Sonunda bunu da bulduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar kutunun üstünde çıkan her şeyden... Bir Bellboy Mike ve bir Amber e, çıkmadı. Kutunun üstündeki her şeyi çıkarttık. Amber ve Bellboy Mike'ı çıkarmadık. Belki bir sonraki kutuda çıkartırız arkadaşlar. Söylediğim gibi like atmayı, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.